Bağırsakta vitaminlerin eminimi her biri için oldukça farklıdır. Şimdi vitaminleri iki gruba ayırıyoruz. Suda eriyen vitaminler var ve yağda eriyen vitaminler var. Suda eriyen vitaminlerden en önemlilerinden bir tanesi B grubudur ki bunlardan bir tanesi de B12 vitaminidir. Ama A, D, K ve E vitaminleri Yağda eriyen vitaminlerdir ki bunların arasında en önemlilerden bir tanesi D vitaminidir. Eğer ki yağ emilin bozukluğu var ise bu yağda emilen vitaminleri siz her ne kadar ağızdan tablet olarak alsanız, damla olarak alsanız veya şişesini kırıp içseniz bile emilemeyebilir. Çünkü bağırsakta bunu emen. İç katmanda bir problem vardır. Ama B12 vitamini için başka bir sorun vardır. Genelde bir kişide B12 vitamini eminim eksikliği var ise muhtemelen midenin iç katmanında bir problem vardır. Eğer kişide midede e i̇ç katmanındaki bezleri yok eden bir hastalık varsa ki bunlardan bir tanesi atropik atrofik gastrittir yani atrofik gastrit hastalığı var ise veya otoimmün olmayan atrofik gastrit hastalığı var ise midenin içindeki bazı bezler silinecek düzleşecek ve bu durumda B12 vitamini emilemeyecektir çünkü midenin içindeki bu bezler silindiği zaman fonksiyonlarını kayb olduğu zaman fonksiyonlarını yerine getiremediği zaman intrinsik faktör denen bir faktörü salgulayamayacaktır. B12 vitamini mideye geldiği zaman intrinsik faktör ile B12 vitamini birleşir ve bunlar bağırsakları dolaşır. İnce bağırsağın en son kısmında ileum denen bağırsağın son kısmında son 30 cm'lik bir bölüm vardır. İşte B12 vitamini oradan emilir. Eğer ki o bölümde bir hasarlanma varsa, bir bağırsak hastalığı varsa özellikle kron hastalığında ince bağırsağın son kısmı tutulur, içi iltihaplanır, ülserler olur... Duvarı da kalınlaşır. Bu durumda B12 vitamini de emilemez ve B12 vitaminin emilim eksikliği ortaya çıkar. Bir de safra taşları vardır. Eğer ki kron hastalığı varsa B12 emilemez ama aynı zamanda safra da bu kısımdan emilir. Emilemeyince de safra taşları ortaya çıkar bu hastalıkta.